Herkese selamlar. Ben Astrolog Arif Aydın. Başak Burcu Mart 2023 Burç yorumuyla karşınızdayız. Müzik Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Benim Burç Taşlarım Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve inşallah iyi oluruz. Bu ay arkadaşlar Size neler anlatacağım? Gelin hep beraber bakalım. Mart ayında neler olacak ve 7. evinizde bir hareketlik başlıyor sevgili burçtaşlarım. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ederim. Güneş 7. evinizdeyken başlangıç yapıyorsunuz ki 7. evinizde güneş olması demek 7. ev aynı zamanda evlilikle alakalı konudur arkadaşlar. Ve burası sizlerin yani yükselen başakların Nesidir? Balık burcu olan evinizdir. O yüzden de yükselen başaklar evlilik için genellikle nasıl birisini tercih ederler? Aşık oldukları birisini tercih ederler. Değil mi? Evet çünkü yükselen başakların ilahi aşkla alakalı evleridir burası ve o alana herkes giremez. Evet 3 Mart'ta da arkadaşlar yine Merkür de buraya geliyor. İkili ilişkiler. Ve evlilik konularındaki gündemler artabilir. Evliğinizle ilgili konular ve bu konudaki bazı güzel detaylar oluşabilir değerli arkadaşlar. İşte eşinizle beraber güzel vakitler geçirebilirsiniz. Romantik anlar yaşayabilirsiniz. Ama birazcık sizde romantik olmanız lazım. Değil mi? Evet. Bakalım başka neler var sizler için eş ve ortaklardan fayda görebilir veya onlardan fayda sağlayacak konularla meşgul olabilirsiniz. Yani şimdi bazıları diyebilir ki hocam başağında romantizminden ne olsun? Olur mu? Değil mi? Başak sevdiği zaman nasıl seviyor? Bir kere seviyor, değil mi? İşte o yüzden de arkadaşlar Başak gibi herkes sevemez. Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda 8. evinizde ilerliyor. 8. evinizde bu e, Venüs'ün ilerlemesi sizin için ciddi manada artı bir puan çünkü eşten gelirler ve yine aşk ilişkilerinizde olumlu gelişmeler söz konusu olur. Başkalarından, başkalarından yani eşten olan beklentilerinizin eş ve ortaklar aracılığıyla kazandığınız gelirlerin iyi yönde geliştiğini ve aynı zamanda tahsil edemediğiniz alacaklarınız varsa bunları kolaylıkla tahsil edebileceğiniz bazı fırsatları yakalayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ortaklaşa işlerden maddi manevi destekler alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar 8. ev cinsellikle de alakalı olduğu için erkek olsun kadın olsun genital bölge ve bu genital bölgeyle ilgili hastalıklarıyla yani hastalıklarla alakalı bazı tedaviler yaptırmayı düşünenler varsa bunlar olumlu olabilir. Şimdi Venüs'ün arkadaşlar Arapçadaki adı Zühre. Tamam mı? Hani zührevi hastalıklar diye bir hastalıklar servisi vardır ya hastanede. İşte o zühre yıldızıdır arkadaşlar. O zührevi hastalık kadın hastalıkları anlamında ve onun da Mars yani Roma mitolojisindeki adı da Mars'tır. Ve bizim kültürümüzdeki karşılığı da zühredir. Evet. Bu arkadaşlar tedavileri olanlar varsa bu dönemlerde olumlu yanıtlar alabilirler. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu olacak ve 12 Mart'ta da Çiron-Jüpiter kavuşumu olacak arkadaşlar. Venüs'ün Jüpiter'le kavuşması sizler için güzel bir durum. 2-12 Mart arası çeşitli operasyonlar, kadın hastalıkları ve spritüel, ökül konulara merakı olanlar varsa ki sizin biraz daha ayaklarınız yere basar aslında bu konularda. Yani neden, sonuç ilişkisi ve mantık ararsınız ve sizin için aslında bu konuların en hayırlarından bir tanesi astrolojidir. Bu konulara merak salabilirsiniz ve aynı zamanda manevi alanlarda Yükselmeler ve fiziksel şifalanmalara açık bir dönem olabilir sizler için. 7 Mart'a geldiğimizde burcunuzun 16. derecesinde bir dolunay var. Genel olarak sert bir dolunay olmasına rağmen bu güçlü etkiyi harita potansiyelinize göre olumlu veya olumsuz yönde alabilirsiniz değerli arkadaşlar. 7 Mart'taki bu hadise 16 derecede gezegeniniz varsa burada doğum haritanızla alakalı bazı durumlar olabilir anlamına geliyor. Bu konuda danışmanlık almak isterseniz 0543 20 90 444 nolu Whatsapp hattımızdan bilgi alabilirsiniz ki videonun sonunda da zaten e ve bu videonun altında paylaşacağız. Whatsapp hattımızı. Evet. Aynı zamanda dedi ki 7 Mart'ta toplumsal gezegen yani kitlelerle alakalı konularda Satürn bir harekete geçiyor ve ne olacak? Balık burcuna geçecek ve zodyaktaki dönüşümünü tamamlıyor. Yaklaşık 3 yıl kadar burada kalacak. Satürn'ün yükselen başaklar için sınav alan ise 7. ev konuları yani evlilik konuları. Ve 7. evde arkadaşlar doğrudan evlilik konusu ciddi anlamda gündeme gelecek. Ve bu evlilik konusu ikili ilişkilerin ve evliliğin sınanacağı bir sürece giriyorsunuz. Şimdi geçen sene aslanlar bu sürece girdi. Yani geçen sene demeyeyim de geçen 3 yıl içerisinde. Tamam mı? Şimdi o 3 yıllık dönemi sıra başaklara geldi. Başaklar yaşayacak. Bir de arkadaşlar progresyon haritanızda başak yükseliyorsa burada da dikkat etmeniz gereken durum var demektir. İçinizde astroloji ile ilgilenen Arkadaşlara buradan böyle de bunu söylemiş olalım. Evet eğer sağlam temelleri kurulmuş bir evliliğiniz varsa bu dönemde hasar almadan çıkabilirsiniz. Eğer tabii ki sağlam temelleri oturmayan bir evliliğiniz varsa da ne olacaktır? Pamuk ipliğiyle bağlı ise o pamuk ipliğiyle bağlı olduğu yerden kopup gidebilir. Eğer sağlam temellerle kurulmuş bir evliliğiniz varsa bu dönemde hasar almadan çıkabilirsiniz. Hatta bazıları... Daha da sağlamlaştırabilir yine de bundan emin olmak için sistem sizi test edecek sorumluluklarınızı test edecek ya da siz sorumluluk alıyorsanız belki de gereğinden fazla alıyorsunuz artık yeter de diyebilirsiniz böyle bir durum söz konusu olabilir yine bundan emin olmak için tabii ki sistem sizi test edecek eğer evliliğiniz ya da eşleriniz pamuk ipliğine bağlıysa zaten yani anlattığım konu çok önemli bir konu arkadaşlar. Burada da e, hani bunlar tabi böyle aylık haftalık burç yorumlarından değil de haritanız burada çok ciddi anlamda önemli. Mesela bizim danışmanlıkları nasıl verdiğimizle alakalı bir videomuz var. E, Astrolog Arif YouTube kanalına girdiğinizde ikinci kere girdiğinizde zaten direkt videoyu görürsünüz. Orada e, sizin için sürecin nasıl işleyebileceği konusunda size ciddi anlamda fikirler verebiliyoruz. Yükselen başaklar için Satürn'ün ev geçişleri daha detaylı anlattığımız bir video da var. Yine kanalımızda. Satürn 7. evde videomuzun linkini bu videonun altına koymaya çalışacağız. ve e, Yani kanalımıza girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Satürn'ün hiç e, kimsenin anlatmadığı detaylarıyla orada anlattık. Genel olarak bu ay sert açı ve geçişlerin olduğu tarihler var arkadaşlar. Mart ayının önemli tarihleri. 7 Mart 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart tarihlerine dikkat etmeniz lazım. Çünkü sert açılar ve geçişlerin olduğu tarih. 17 Mart'ta arkadaşlar Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs Boğa burcuna geçmesi güzel bir açıdır ve sizin 9. evinize geçiş yapıyor. Eğer sizin bu 9. evinize geçiş yaptığında arkadaşlar yabancı dil konularıyla alakalı bilgi birikim merakınız varsa sizler için çok güzel avantajlar oluşturabilir. Yalnız burada dikkat edecek bir konu var. Plüton'la da bir kare açısı var. Özetle 14-21 Mart tarihlerinde yetenekleriniz, sanatınız, çocuklarınız ve onların eğitimleri akademik konularla alakalı manipüle edici konu ve olaylarla karşılaşabilirsiniz. Birilerinin kıskançlığına uğrayabilirsiniz. Yani siz mesela uzun zamandır bir akademik eğitim almayı düşünüyorsunuzdur. Oraya başvuracaksınızdır ve Orada okumayı düşünüyorsunuzdur. Birileri gelirsiz de alay eder. Bu saatten sonra üniversite mi okunur? Saaten bitirmedin üniversiteyi? Ya da işte ne yapacaksın? Okuyup da ne olacaksın? Falan gibi böyle ters psikolojiler yapabilirler arkadaşlar. Bunlara ne yapacaksınız? Tabii ki kulak asmayacaksınız. Çünkü ne demişler? Oku baban gibi eşek olma. Ama virgülü nereye koyduğunuz önemli. Oku baban gibi virgül eşek olma. Böyle okumanız lazım. Yoksa diğer türlü oku baban gibi eşek olma derseniz baban okudu eşek oldu ne oluyor anlamına gelir ki burada en önemli konu o virgülü nereye koyduğunuz arkadaşlar. Evet mesajı verdim anlayanınız anladı. Bu dönemde özellikle kadınlara ve çocuklara karşı her türlü şiddet içeren konuya da dikkat etmelisiniz. O yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz. Kadına şiddete zaten biz karşıyız. 25 Mart'a kadar ise Mars arkadaşlar ve hem Neptün'e hem Güneş'e kare yaparak ilerliyor. Ee, burada kariyer ve iş, işten gelirleriniz ile evliğiniz arasındaki bağlantılar, her türlü sert olaylar, tepkiler yine sosyal, çevre ve arkadaşlarınız arasında gerilimli enerjilere karşı dikkatli ve uyanık olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Mart ayının ortaları özellikle belirttiğiniz tarihler bu tarz gerilimlere açık enerjiler taşıyor. Bu çok önemli bir zaman dilimi. 25 Mart'ta ise Koç Burcu'nun sıfırıncı derecesinde bir yeni ay meydana gelecek ve bu Koç noktası dediğimiz e, bu konum pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağının, yeniden başlangıçların habercisi niteliğinde önemli bir yeni ay. Ve hayatınızda gerçek ve mecaz anlamda doğum ve yenilenme artık kendini gösterebilir. Yani bazen insan ne olur? Küllerinden yeniden doğar. İşte bu duruma gelebiliriz. Bir de Pluton konusu var arkadaşlar. Pluton hep anlatıyoruz. Diğer burç yorumlarında da anlattık. İşte Fransız ihtilalinin yapıldığı bir dönemdi. Koç burcunda Şimdi ise yeni bir Pluton döngüsü başlıyor. Ve yenilikler, yeni anlayışlar, yeni bilgiler, eskinin artık çürüyüşü ve eski kafaların biraz değişmesi gerektiği ya da değişmesi gereken kafaların çürüyeceği bir zaman dilimi. Ve bu yönden de ben yükselen başaklara, gelenekçi kafası olan yükselen başaklara artık birazcık eskiyi, eski kafayı, bu retro kafayı ya da işte antik bazı düşünceleri bırakmanız gerektiği ve bir yeniliklere biraz ayak uydurmanız gerektiğini söyleyebilirim. Ve bu Pluto zaten sizin de 7. evinize geleceği için, hani bu adetti, gelenek de bizim köyümüzde bu yoktu falan şeklinde, anamın evinde ben bunu görmediğim gibi, bu konuları artık değiştirmeniz gerekiyor. Dünya değişiyor. Herkesin evine, herkesin eline internet girdi. Yenilikler nelerdir? İnsanın kendini geliştirmesi için neler var, neler yok? Bunlara birazcık bakmamız lazım. Evet, Pluto kova burcuna giriş yapıyor dedik. Ve sizin arkadaşlar ne olacaktır? 2043 yılına kadar bu sürecek haliyle. Altıncı ev alanınızda bir dönüşüm olacak arkadaşlar. Bu da sizin kendi psikolojinizi dönüştürmeye yarayacak bu dönem. Nasıl dönüşeceğiz hocam? E kendi gerçeklerini acı ve ızdırap üzerine kurmamayı seçeceksin. Yani psikolojin düzelteceksin. Psikolojin düzeltmen lazım. Çünkü acılardan beslenmenin aslında sana hiçbir yarar getirmediğini bu kafayı acı çeke çeke çeke çeke deneyeceksin ve acı artık bir noktadan sonra acılarla yaşamanın gerekli olmadığına fark edeceksin dolayısıyla da ne olacak olayı bitireceksin ne dedik ee, önemli dönüşümler altıncı ev konusu zaten sağlık haliyle psikoloji iş ve günlük yaşam hijyen evcil hayvanlar vasıtasıyla bu konularda dönüşüm gelebilir bu dönüşüm tabi bir anda olmuyor İnsanların kabullenme duyguları çok az olduğu için böyle kitlesel gezegenler bir anda çevirip atmıyor. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra, sindire sindire ve 20 yıllık uzun bir süreç olacağı için geriye dönüp baktığımızda bu konulardan herhangi birinin veya daha fazlasının yerine belki de eskiye dair hiçbir şey kalmayacak. Ve artık negatif e, yükselen başaktan pozitif yükselen başa geçebilir miyiz acaba dedirttirecek. Evet yükselen başaklar Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. O sağ köşede bir tane tümünü işaretle var. O tümünü işaretlerseniz yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Ayrıca daha derin astroloji bilgileri için astroarif.com web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Eğer doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bizden danışmanlıklarımızın detaylarıyla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Astrolojiye karşı merakınız varsa da astroloji eğitimlerimiz var hali hazırda devam eden. Bunlara katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet değerli dostlar bir Mart ayı Başak Burcu yorumunun sonuna geldik. İnşallah Mart ayı hepimiz için çok güzel geçer. Bütün ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Artık bakamıyoruz, dinleyemiyoruz çünkü çok hassaslaştık ve tahammül belki edemiyoruz ve sanki kapattığımız zaman kendimizi bazen de vicdansızmış gibi oluyor ama artık gerçekten medyanın anlatımları işte kendiniz de takip ediyorsunuz çadırdı, kızılaydı, şuydu, buydu. Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Evet. Biraz böyle pozitif bir bitiriş olmuyor ama e, hayat teklifse gitmiyor. Bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Bazen olumlu gidiyor, bazen olumsuz gidiyor. Dualite diye bir kavram var biliyorsunuz. Ve bu dualite kavramı her şey zıttıyla kaimdir. Yani beyaz varsa siyah vardır. Eğer sen siyahı kaldırırsan beyaz diye bir kavram oluşmaz. İşte hayat insana dengeye getirmeye çalışıyor bu iki üç arasında. Tek beyaz olsun derseniz orada da canlılık olmuyor. Mesela bir denize bakıyorsunuz. Hayat o dalgaların artısı eksisi arasında gidiyor geliyor. Ama orada dümdüz bir su olduğu zaman ona bir canlı su diyemiyorsunuz. İşte canlılık böyle bir şey arkadaşlar. Evet değerli dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki yorumlarda ve sonraki astroloji bilgilerinde görüşmek üzere.